Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınların hazırladığı TJT Geometri Soru Bankası kitabındaki dik üçgen konusundaki kazanım testi yani Pisagor bağıntısıyla ilgili kazanım testi çözümünü yapacağız hadi bakalım çözümlere başlayalım 3-4 eşitlikler ve burada bir x soruluyor bize arkadaşlar 3-4 ise Pisagor bağıntısından burası nedir 5'tir e, bunlar birbirine eşit burası da 5 e, ne çıktı burada şöyle bir dik üçgen çıktı x'i bulmak için burası da 8 1-2 kök 5 üçgeni var. Dik kenarlarda 1-2 oran varsa ipatörüs kök 5 kattır küçük olanın. Direkt burası da 4 kök 5 çıkar. Yani birinci soru böylelikle denizli çıktı. Geldik 2'ye. Evet verilenlere göre BC kaçtır diye soruluyor. 4-6 verilmiş öncelikli olarak şurayı bulmamız lazım. Y diyelim buraya. Ama 4'ün karesini 6'ın karesinden bulmayayım. Ortak çarpan varsa ortak çarpandan gitmek daha mantıklı. Yani küçük pisagorlar yapmak daha mantıklı. Burası 2'nin 2 katı. Burası 2'nin 3 katı. O zaman y'de 2'nin geri kalanı kare içinde diğerlerinin kareleri toplamıdır. Yani normalde patenüs neye eşit? Kare küçüğünde dik kenarların kareleri toplamına eşit ya. E burada da sadece katını da yazıyoruz. Burada 4 artı 9. 4 artı 9'u yazdık. Sonra burada bir de x kare eşittir. Pisagor bağıntısı. 2 kök 3'ün karesi artı 2 kök 13'ün karesi olacaktır. E hocam burada da aslında şey yapabiliriz. Burası 2'nin kök 3 katı. Burası 2'nin Kök 13 katı. O zaman x'de direkt 2'nin kök içinde diğerlerinin kareleri toplamı. Yani kök 3'ün karesi 3 artı kök 13'ün karesi 13. 2 kök 16 çıkar. Bu da 4 diye çıkar. O zaman 2 kere 4 ne çıkıyor? Cevap 8 çıkıyor. Evet ikinci soruyu böylelikle. C bulduk. Geldik 3'e. Özel üçgen yok. Pisagor bağıntısı yapacağız burada. Arkadaşlar yalnız dikkat edin. Şuraya bir y edersek. Bir burada Pisagor. x kare artı y kare. Bir de büyük de Pisagor. Ama y kare artı x artı 3'ün karesi. Yani o zaman ne yapacağız? İkili pisagorlar olduğunda arkadaşlar bir burada pisagor var. Bir de büyük üçgende pisagor var. Ortak olan kenar. Hocam her iki dik üçgende de x var demeyin. Birinde x varken birinde x artı 3 var. Dikkat. Ama her iki dik üçgende de y var. O zaman y'yi yalnız bırakacağız. Y kare neye eşittir birincisinde? Hocam 7'nin karesi eksi x'in karesine eşittir. Hipotenüs eksi dik kenar karesi. E, öbüründe y kare y eşittir? 8'in karesi eksi x artı 3'ün karesi. Her ikisi de bunlar y kare eşit olduğu için bunlar birbirine eşit olacak. Buradan 49 eksi x kare eşittir 64. Normalde bu x kare artı 6x artı 9 ama önde eksi var. Eksi dağıtıyorum, Eksi eksi eksi yaptı burası. Eksi x kareler gitti. Eksi 6x öbür tarafa attık. Artı 6x yaptı. Ondan sonra bunu da buraya atıyoruz zaman. Bunu buraya attığımız zaman. Eksi -49 diye geçiyor. 64 eksi -49 eksi -9. Şu eksi -58 yaptı. 6'ya eşit oldu. 6x eşittir. 6 ise x de buradan ne çıkar? O zaman 1 çıkar. O zaman cevap arkadaşlar 3. soruda akçay yaptı. Geldik 4'e. Pisagor bağıntısı yapacağız. Hocam hipotenüs yok ya da bir dik üçgen yok. Hop şöyle. Bir burada Pisagor, bir de burada Pisagor. Pisagor'dan burayı buluruz ki bence bulmaya gerek yok. Sonra buradaki Pisagor'dan şu x'e ulaşırız. Niye? Her iki dik üçgende de ortak olan kenar bu y değil mi? Y bu dik üçgende bu sefer hipotenüs. Y kare neye eşittir? 3'ün karesi artı 11'in karesi. Aynı zamanda yukarıdaki y kare neye eşittir? X'in karesi artı 9'un karesine eşittir. Her ikisi de y kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşittir. O zaman buradan 9 artı 121 eksi 81 eşittir. X kare yaptı. Buradan 49 eşittir. X kare yapar ve x'i de böylelikle 7 olarak buluruz. Yani dördüncü soru balık kesir çıktı geldik 8'e. Şimdi CD uzunluğunu 15 vermiş, 7 vermiş, AC uzunluğunu da vermiş bize. Bak AC uzunluğu. Hocam AC uzunluğunu vermişse ben AC uzunluğunu kullanmak zorundayım. 24 verilmiş ya. E, 7, 24, ne üçgene? Hop, 25 üçgeni. Hocam burası 25 oldu. Bu Pisagor'dan. Sonra BD isteniyor bizden. Şu x isteniyor. Hocam burada da Pisagor var. 15 var 25 var. Bazı arkadaşlar hemen söyler 15 20 25 üçgeni. Ya da hocam 5'in 5 katı 5'in 3 katı o zaman burası da 5'in 4 katı olur. Yani cevap kaç çıkar? 20 çıkar. Ama 3 4 5'in 5 katına kadar bilmenizi tavsiye ediyorum. Cevap böylelikle edremit çıktı. 5. soruda geldik 6'ya. Yukarıdaki şekilde birim kareler ayrılmış zemin üzerinde verilen ABCDE noktalarından hangisi? P ve Q noktalarına eşit uzaklıdır. Evet P ve Q'ye eşit uzaklı olan noktayı arayacağım. Mesela A noktası. Hocam hem P'ye hem de Q'ye eşit uzaklı olsun. Onu arayacağım. Arkadaşlar şurada bir pisagor yapacağız. Sonra burada bir pisagor yapacağız. Bunlar birbirine eşit 1'ye bakacağız. Değil. 1'i 1, 1'i 4. Burası kök 17 yapar. Burası 2, burası 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5. 4 artı 25'ten kök 29 yaptı. Evet A'da eşit olmadı. Şimdi B'ye bakalım o zaman. Böyle tek tek deneyeceğiz arkadaşlar. Haydi B'ye bakıyoruz. İlerleyen zamanlarda tabi bunun daha net bir şekilde daha kolay bir şekilde yapılırlığını göstereceğiz ama neyse. Şuradaki uzunluğa bakıyorum hocam 5 birim. Şuradaki uzunluğa bakıyorum. Şurada da dik üçgenden dolayı. Bakın burası 3 burası 4 burası da 5 mi yaptı. Evet o zaman cevap B seçeneği oldu arkadaşlar. Diğerlerinde olmadığını direkt CP ve CQ dik üçgenlerden görebilirsiniz zaten. Evet 6. soru balık Balıkesir çıktı ve bu testte halletmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda uzunluğun değişmezliği testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.